Kafa kafa kafa kafa kafa dağıt Akabinde rahat 12 de saat Arka koltuk bas Kafamdaki pas aşırıya kaç Unuttum günü de. Ve yine de yaz bugünü de cebim delik yine Dene fareleri gibi çalışıyoruz bire bire Yabancıyım kendi bedenime Bunca saçmalığı soruyorum sebebine Kafa Kafa kafa kafa kafa dağıt ya da sanat geçmişimle takas Bir adım ileri gidemiyor taka Arabanın içimde eriyordu zaman Kafa kafa kafa kafa kafa dat. Çimlikler durdu beynimdeki saat Aynı yerde yine nakarat Burası neresi tatata ta, ta. Ruhum öyle çakmaktan baruta Çakmaktan baruta Kafa kafa kafa kafa, kafa dat. Herleri sat, umutları sat, kimliğini sat Satılık her şey nasılsa laf Anlattıklarının geçmişine takılı kasetine at İnatım inat, yolumuzun vakit kısa Gelecek bir sıram inan dediği için mi ki değişmiştim Bir anlamı yoktu aslında Kafa kafa kafa kafa dağıt Benim kafamı dağ at, that, that. Benim kafamı dağıt Dağıt Benim kafamı dağıt Benim kafamı dağıt Dağıt dağ Kafa kafa kafa kafa Kafa that. kafa kafa, kafa Ben kafamda senin kafamda senin kafamda senin kafamda benim kafamda senin kafamda benim kafamda